Çok iyi oldu ya, gerçekten çok iyi oldu. Hem gece vakti ışıklar da ah düştüm. <gülüyor> Evinzet tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün merhaba. sizinle ee, ne oynuyoruz Jailbreak oynuyoruz. Bir dakika sakin. E, Jailbreak de. <gülüyor> Gördüğünüz gibi arabalarla hr yazdık. Yani Harun Rahmi. Şimdi e, Discord'da falan bu tür tagler alabilirsiniz kendinize isterseniz. E, hani böyle küçük bir kısaltma yaptık. Şu şekilde yapacağız. Hr. Çıldırıyoruz. Şimdi herkes burada sohbetteler. Mesela bu şekilde yazabiliriz. E, şimdi herkes e, arabaları buraya getirdik. Herkes inip, binip iniyor. Neden böyle yapıyorlar? ben yaptım. R'yi ben yaptım. Tamam. Ee, çünkü yok olacak arabalar ve arabalar yok olmadan önce hani hazırlıyoruz. Yok olmasın Şimdi ki heraya bozulmasın. Bir, bu bir yetenek. Çünkü 3 kişi mi kaç kişi ise yani bu kadar şeyi yapamaz. Bu kadar araba getiremez yani herhalde. Kesinlikle yetenek. Ee, yani gerçekten Kesinlikle. büyük bir yetenek. Şimdilik bir araca binelim rastgele istediğiniz bir arabaya. Işıkları açalım. Randır. Aa dur hepsinin andır. ışıklarını açsak. Andır. Hepsinin ışıklarını andır. açalım. Andır. Düzeltin. Parlak. Biraz parlak, parlak, parlak olsun aynen. Hem inip bilmiş olur. Nasıl? Ah. Ha bir de H'ye basalım olur. <gülüyor> Hepsini kornası. H'ye basın. Bir de F'ye basın. Andır oldu. Oh <gülüyor> Oyunu seslerini açmayın sakın. Ne? F mi? Sakın. Abi bir fotoğraf da lazım. Işıkları da açın, arabalarını. Ben çektim bile. Bunu niye açamıyorum ben? Sanırım sadece polis açıyor. Dur çok iyi oldu ya. Yok abi, ben de çekebiliriz. Sesleri kapayacağım ama. Tamam. Çok iyi oldu bakın, oyun bug'a giriyor hatta. İçinlikle. İçinlikle. Evet Evet, evet. Ay pardon, pardon, pardon. Videoya çıktı. Evet. Şimdilik şöyle bir şey yapalım. Çok iyi oldu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Hem gece vakti ışıklar da ah <gülüyor> Yalnız arabalar yok olacak. Kev, <gülüyor> Aldım. <gülüyor> aldım mı? Aldım, aldım. Tamam. Şimdilik e, Discord'takiler susturalım. Şimdi gidelim. E, şeye. Biraz gezelim. Çıktım ya. Tam. Siz gelin. Yavaştan. E, Tamam buradasınız. Ee, şimdi araçlara binip bir yerlere gezelim. Konuşma işte bomboş bir video olmasın. Herkes bir arabaya binsin. Aynen donlu. Bir tane arabaya bin. Rastgele istediğimi. Hadi yavaştan gidelim. oyunu seslerini açayım. Polis konvoyu gibi yapalım. Herkes buradan gelsin. Yavaş yavaş gidelim. Donlu devam. Yavaştan. Yavaş yavaş. Aynen böyle. Merkez 45-40 merkez falan. Şu an ama hırsız olsak da polis kimliğine gidiyoruz. Majez sen de gel. Donlu durma. <gülüyor> Devam. Basıp çekiyoruz şu an W'ya. Gayet iyi. Ege sakin yavaş gidiyoruz. Gerçek polisimiz de arkadan geliyor. Şimdi biraz hızlanalım. Anayola çıktık sonuçta. Aynen hızlı gidelim hız hız. Bas son gazlık basalım. Buradan müzeye doğru gidelim. Ama herkes aynı yoldan gitsin. Ege'yi, herkes Ege'yi izlesin. En önde Ege var şu an. Bir konvoy yapalım, küçük bir konvoy. Maliz de geliyor. Drift ata ata. Garage'a hiç girmeyin. Abi Maliz'i izliyorduk. <gülüyor> Söylemiştim ama. Çok takmadınız herhalde. E, Majez'i sakin. Biraz onlar da gelsin. Tamam. Herkesi gördük. Buradan sağa geçiyoruz. Arkadaşlar gelin. Ee, Vikingler de bize yetişir umarım. Ege ne oldu? Öne diyor. Ege öne. Ney? Bir dakika. Ben bir şey kaçırdım. Ege Ege öne. <gülüyor> tamam. Buradan müzeye gidelim. Bol şeritten gidelim da. <gülüyor> Duvara çarpıyorlar. Önde ben varım. Aynen. Tamam. Şimdi buradan artık yeterli. Arabaları park edelim. Herkes sakince park etsin. Sonra sirenleri kapayıp duralım. Nasıl kapıyoruz? F. Tamam. Herkes park etti mi? Böyle yanıma park etseniz güzel olurdu ama neyse. Bir de böyle düz bir şekilde. Aynen. <gülüyor> Çok iyi. Tamam. Yazılarınızı açayım da. Göreyim ben de. F. Tamam. Şimdi buradan müzeye gireceğiz. Ege de bize destek çıksın buradan. Peki gelin o zaman müzeye gidelim. Evet, silahımız var. Üzeriki bu gizli şeyleri de soyacağız. Yani aynı anda birçok video yapmış olacağız. Ee, gelin biraz şaka yapalım. Yapamadım neyse. Ege'de alt aşağıdan bize destek versin. Bir şey olursa bizi kurtarır. <gülüyor> Gelir. Peki, dinamiti yerleştirdim. Güzel. Çok iyi. Çok iyisin. Aha, Malize öldü hatta yani. <gülüyor> Hadi be bir adamımızı kaybettik. Ma Donlu atla. Şimdi gezegenleri çalışacağız donlu, tamam mı? Gezegenleri ateş ediyorum. Hepsini ateş et ondan sonra. Hepsi düştü mü? Jüpiter e de düşüreyim. Son olarak şu donatın camını da kıracağım e, her ihtimale karşı. Tamam. Ya hadi donlu. Artık ben Mars'ı alıyorum. Neptün. Yalnız yavaştan yok oluyor bunlar. Jüpiter e de alayım. Ben şimdi gidip, ee, neyse, kemikleri toplayalım. Ya da o odaya gidip o odayı göstereyim ben size. Aynı anda birçok şey yapmış olalım. Tamam, burada gördüğünüz gibi koni ve Donut var ve altın ve Revolver'ın kasası var. Spinner Rim deniyor. Şimdi bunları alabiliyoruz, istersek bunları da çalabiliyoruz. Mesela ben bu dev Donut'u alacağım ve 3 yerlik yer kaplayacak. Kaplamadı evet, çok güzel. Altını alsam nasıl bir şey olur? Güzel. Tam olarak doldu. Şimdi arkadaşlar gidelim. Ee, puzzle ile odaya biri girsin. Ben buraya giriyorum. Burayı yapacağım. Tamam. Burayı açtık biz. Ee, çekelim dediğimizde. Çekelim. Ha, biz bunu çektik. Onu da çek. Güzel. Kaçtık. Şimdi herkes arabalarına binsin tekrardan. <gülüyor> Ege o polis arabasını almış. Ege onu bana salsana. Şey şunu bana salsana, buna bin, polis aralımlı olsun. Aynen. Al. Hadi bakalım. Biraz bunlarla gezelim. <gülüyor> Dolnu sen oradaki araçlardan birine bin. En önden bu sefer ben gideceğim. Ya da en önden yine Ege gitsin çünkü o polis gerçek polisimiz o. Vikingler bu arada yine almış arabayı. Hayırlı olsun diyelim. Eki hadi gidelim. Viking seni bekliyoruz hafiften. Yoldan devam ediyoruz, durmak yok. Ama yoldan, uçmayalım. Dağlardan uçmak yok, yoldan. Evet. <gülüyor> Ege kuştu. Neyse sıkıntı olmaz. Herkes geliyor değil mi? Bu araba daha hızlı unuttum. Ben aşağıda bekliyorum, güzel. Bu araba da 700 bin ya, çok pahalı. Bu gayet iyiymiş ya polis şeklinde olan. Öyle yoldan değil Herkesi bekleyelim. Aynen o da geldi. Ah, oh, çarptım ben. Tamam şimdi biraz uçabiliriz. Yoldan niye gitmiyorsun? Dağlardan gidiyor ya. Bir polis dağdan gider mi? Gerektiğinde gider ama şu an gerekmiyor. Herkes benim ya geçiyor ya. Klasik araba olunca altımda. En önden Ege dedik. Herkes Ege'yi geçiyor. Ben de dahil. <gülüyor> Maniz uçtu oradan. İyi hadi ben de biraz uçayım o zaman. Atladım. Araba bildiğin uçtu. Peki gelin satalım. Sonra videoyu burada bitirelim. Bu arada kasa atıp durmayın ya. Gerek yok kasa atmanıza. Teşekkürler de. Atınız kasayı da açalım, boşta boşta durmasın. Donlu beni yumrukliyor. Tarıçılı, Aa Donat çıksaydı keşke. Donat kırmızıymış. Neyse. Atmadın, atmayak. Aynen. <gülüyor> Para atarsınız. Ölüyorum ben, yapmayın. Olma, tabancam var. Ne kadar ateş de. Egeyi öldürelim hadi. Her herkes Egeyi öldürsün. Ta <gülüyor> tutuluyor. Ö öldürdük. <gülüyor> Çok iyi. Şeyi keycard alabilirsiniz. <gülüyor> Gel para atayım abi tamam at. 9 bin. 140 bin oldu. Bu paralarla zaten araba alıyoruz onlarla da geziyoruz. Şu şeyleri kapatalım. Beynim şişti artık yeter. Şimdi böyle gelin videoyu burada bitirelim. Kıyafetlerinizi değiştirin. Hemen burada. Gelin abi böyle. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla bu tür video istiyorsanız, 100 like atabilirsiniz. Çantam nerede? Çantan sattın ya. Evet, umarım beğenmişsinizdir. O zaman hoşçakalın. Bay bay.